Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Sardar var. <gülüyor> <Okuyedik>. <gülüyor> lan. Evet, bugün normalde biz Sardar'ı her zaman high fade kesiyoruz. Yani buradan ayırıp çaprazlama saç kesiyoruz. Ama bu sefer modeli de değiştireceğiz. Komple buraları böyle sıfırlayacağız. Üstlere de ben daha önceden bir bunu baklava kesimi yapmıştım. Üstleri parçalayarak. Bu sefer o kesimi yapacağız. Yani bir nevi aslına bakarsanız Sedat Peker'in saç modelinin biraz daha modelleştirilmiş halini yapacağız. Bak bizi içeri alırlar. <gülüyor> yok yok gelmez. bir şey olmaz. Bu arada beni izliyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalıma abone olursanız yorum atmayı unutmazsanız ayrıyetten bildirim çanını da açın. Lütfen bak rica ediyorum bildirim çanını açın. Yorum yapın ve like atmayı unutmayın. Ben bunu zaten biliyorsunuz ben videoları çekerken hep böyle dört parçadan oluşturarak çekiyorum. Bende bütün her şey orijinal yani. Ama şimdi ben bu saçı keserken acaba bu kamera burada bana sıkıntı çıkartır mı ben burada çalışırken? Çok Sanki başlayalım. biraz daha şöyle alırsam daha iyi olacak. Ha tamam oğlum. Ne şey yap Alim abi? Şu an çok iyi oldu. Kamera biraz arkaya al yakınlaştır ekrandan. Ha yok gülüm ya o zaman çok şey oluyor. Nasıl? O zaman güzel oluyor. Bunda öyle tam kamera ayarı yok ya. Mesela 3mm 3x'e kadar alıyorsun. Bu sefer içine giriyor. Allah Allah. Bayağı içine giriyor. Tek bir Onun için olmuyor. çok uzağa almam lazım. Yani, Sallıyorum ben anlar. o zaman. Te telefonu da buraya koyacağım ki. Buradan zoomlayacak onu. Ola, ola, o Onun da Onun denemesini çok. yap bir gün. Ha? İşte yaptım zaten, He. yaptığım halde öyle oluyor. Baktım öyle sarmadı, güzel olmadı dedim hiç gerek yok. Evet, şimdi gençler başlıyoruz. Sadece ilk önce şöyle bir ayırma yapmayacağımız için. Gülüm o zaman Serdar buraları falan hepsini komple yiyor. Yeah, evet çok, hani sıfır girdi. Sıfırla gireceğim zaten onu. Ya olur. işte geçenki gibi abi sen biliyorsun. Tamam. Sedef pek yapmadı. Yok Sedat. Yok. Yok. Onun daha modern, modern olacak, modernli. Evet. Evet. Şimdi direkt başlıyoruz. Sıfırla. Hiç korkmayın, cayır cayır girebilirsiniz. Şey, Sedo. Geçiş yumuşak mı olacak, sert mi? Bundan Hı. öncekinde sert geçi, sert geçiş yapmıştım. Yani böyle yumuşatarak katlı çıkmamıştım. Vallahi bence biraz katlı çık abi, Öyle mi yapayım? Evet. E tamam oğlum, benim için sıkıntı yok, yaparım. E, sertten yumuşa geçebiliyor mu? He? Sertten yumuşağı mı? Geçeriz. Geçeriz de Vallahi. gene uğraştıracaksın yani yok beni. Oğlum, tamam uğraş. sen yumuşak yap. Yumuşak geçişi bu, tamam. E, sert oldum biraz dediğin gibi tam duza gibi oluruz abi. Hiç gerek yok. Duz olup da şey abi giyinişe bağlı. Ya herhalde oğlum. Sen kafanı hiç oynatma. ha. O zaman bu kadar çıkmış mıydık ya? Tabii. Bunları daha gideceğiz ya. 15-75 arıyor. 216. Tam bırak ya şey ver. Ya, ya bilmem ne Ha değişik değişik şeyler ya da dolandırıcıdır Evet burayı böyle çıktık şimdi ben kamerayı da şöyle alayım bakalım daha iyi görüntü güzel. Buradan böyle rahat girdikten sonra şurada biraz yukarı doğru hafif meyil vereceksiniz. Direkt böyle laptopa girmeyin saça. Şimdi video, video Tabi canım. <gülüyor> Şimdi buraları böyle yavaş yavaş geçiyoruz. Şöyle. Bak gayet güzel. O gün mü? Hı. Ha söyledi zaten. Olsun oğlum bir şey olmaz. Ha şey saatler değişti. Dün maç vardı akşam. Tamam. Tamam. Tren bilir. Ben vermişsen 2 saat falan baktım vardı. Tamam. En iyisini yapmışsın. Uyumuşsun oğlum. Aradım seni. Baktım açmıyınca dedim yat Serdar. <gülüyor> ne yapmışsın? Tamam açtım tam uyuyorum. Sen aradım. İlaç falan halkı yıkıyor abi. <gülüyor> en iyisini yapmışsın. Boş ver. Hiç değilse dinlenmişsin oğlum. Tabii dinlenmişsin. Daha ne Daha istiyorsun? Ya da, da uyumasan var ya o maça yapamazsın. Olmazdı. Çok yoruluruz. Hücum yok çünkü. Evet şimdi arkadaşlar bu ince sıfırla girdik şimdi ince sıfırı bir kaldıralım şimdi ne yapacağız biliyor musunuz şimdi ne yapacağız şimdi böyle şurayı dur bakayım şuraya. şimdi ince sıfırla girdik mesela gör kim arıyor aha Rus'u arıyor hadi bakalım Söyle ya. Ne söyle oğlum? <gülüyor> Mesela şu antreş oluyorum da. Antreş şu an. Tamam. E yazdım ya. Tamam tamam. oluyorum e şu an? Ver. Şuna i̇nanmıyor Ay, mu? İnanmıyor ya. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim. Hiç ses gelmiyor diyor. Ede serin daha kesmiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Kaşın. Sıfırla. Ince sıfırla girdik. Şimdi ne yapacağız? Bakın kalın sıfır. Abi Oğlum onunla uğraşma. Kaşındırıyor ama. Onunla uğraşma. Onunla uğraşırsan bitmez. Şimdi kalın sıfırla giriyoruz. <gülüyor> Boş durmuyorum. <gülüyor> zero <laughs> Şimdi dediğim gibi ince ile girdik ya, şimdi kalınla buraları çıkacağız. Böyle yavaş yavaş. Burayı da bu şekilde ayarladık. Şimdi gelelim bu tarafa. Gülüm. Hı. Şimdi kalın sıfırla da girdik. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Sırada ne var? Sıradaki işlemimiz. Şu makinenin ucuna düz dur. Kafanı oynatma. Hı. İki numara. 2 numarayı takıyoruz. Çengeli aşağıya indirin. Hatta ben şöyle yan tarafa doğru çekeyim ki siz rahat rahat gelin. Şöyle. Orayı aldık. Şimdi buraya. Burayı da böyle hallettik mi? Abone abone olsuz. İyiyim Ömer, video çekiyorum. Sen ne yapıyorsun? Abone olsuz. Ömer, film nasıl var? Sigara var mı evet. Var oğlum, yanında işte. Lan evet. yanında, yanında. Evet. Koltukta. Şimdi burayı böyle iki numarayla aldık mı arkadaşlar? Gördünüz. Şimdi gelelim bu izleri kaybetmeye. Evet. Şimdi minik 1 bölü 2'yi takıyoruz. Yine çengel... Aşağıda. Şimdi buraları hafif hafif yiyeceğiz. Çok fazla yukarı çıkmıyorum. Hafif hafif olduğu yerlerden. Şimdi burayı da böyle hallettiğimize göre şöyle göstereyim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de bir numarayı takacağız. Şimdi direkt bir numara takıyoruz. Şuraya bir kat vermiştik ya oradaki izi çentiği de iki tık yukarı kaldırıp Sırayı ayarlamalısınız. Makineyi hafif yukarı doğru kaldırarak ...yapıyoruz bu işlemi. Zaten hafif kaldırarak yaptığınız zaman... ...görüyorsunuz bak izler. Buradan ben bir saniye şuna bir tıklayayım. Gördüğünüz gibi burada zaten düzeliyor. Hop güzel mi oğlum? Gördüğünüz gibi bakın. Böyle toparlanıyor. Şimdi gelelim bu tarafa. Burayı da böyle ayarladık. Şimdi neler kaldı geriye? Tabii ki de izler. Şimdi onu ayarlamamız lazım. <Gülüyor> Serdar uyu oğlum sen. Kapat gözlerini. Uyuyacağım. Bitince kaldır mı? Tamam. Sen uyu. Şimdi ne yapacağız gençler? İnceyi taktık gene. Şuradaki izi. Komple çenteyi de kapatıyoruz. Gülüm kafanı hiç oynatma. Şuraları ayarlayacağız. çok fazla da çıkmıyoruz. Makinenin ters tarafıyla, tarpuzcuyla şu köşelerini kullanarak oradaki izleri yavaş yavaş kaybediyoruz. Gördüğünüz gibi bakın ince ince izler kaybolmaya başladı. Tabi daha tam olarak kaybetmedim. Sadece bir ince katını veriyorum sadece saça. Şimdi bu tarafa gelin. Evet, gördünüz değil mi? Şimdi sırada ne var? Sırada onun üstündeki olan izler. Yani nereler? Şu Bir tık böyle. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kayboluyor. Bakın. İstteki izlerden bahsediyorum ben size şu an. Alt tükinlerden bahsetmiyorum. Buraya çünkü şu anki katı veriyoruz. Şimdi bu tarafa Ve böylece bu tarafa ayarlanmış oluyoruz. Şimdiki tek noktamız artık izleri kaybetmeye geldi. İzleri de bir tık alın, yukarı doğru kavis vererek. Bu şekilde izleri kaybediyorsunuz. Şimdi gelelim buradaki izlere. ve burada gene görüntü bozulmuş maalesef ki. Her zaman ufuk gibi gene buğulanma yapmış. Buğlanma oğlum, buğlanma. Bana odaklanma. Vallahi arkadaş biz oraya ben oraya geçtim mi saçı bozuyor ya. Direkt saçtan çıkıyor bana odaklanıyor var da odaklama ayarı var da işte bozuluyor. Evet gördüğünüz gibi bakın şimdi izler kayboldu. Şimdi burada nerede bir hata var? Bakın bunu çok iyi görmüş olmanız lazım. Şu noktada hata var görüyor musunuz? Şimdi orayı da şöyle 3 tık yaparak ya da şöyle ...aldığınız zaman oradaki hata kayboldu. Gördünüz mü? Bunlara dikkat etmeniz gereken noktalar... ...mesela şurada da var. Şimdi bir de sıfırlayın. Sıfırla, şuradaki ince izleri böyle kaybedin. Tabi gene görüntü her zaman olduğu gibi gene bozuluyor. Zaten bozulması olmaz. Ondan sonra bir ayarlarına bir bakalım. Benim ayarlarında var. bir sıkıntı yok. şey Sinematik modda çekiyorsun ya. Sinematik çekme normal ayarlarında görüntü çok değişmez ki. Baya fark ediyor. Baya enli. Yani değerini bozduğum halde F'i komple kapattım. F değerini. Ama gene baksın hala buğlanma yapıyor nedense. Anlamadım. Evet kardeşlerim. Olay şimdilik bu kadar. Gördüğünüz gibi. Şimdi neye geliyoruz? Tabii ki de makasa. Makas ve tarafa. En minik tarakla, en incesiyle. Abi. Hey gülün. Saat kaç? 6'ya 6 geçiyor. 20 kalaya kadar mı? He. Çeyrek kalı olabilir. Çeyrek kalı. Gördüğünüz gibi bakın. izleri makasla böyle kaybediyoruz hem makasla izleri kaybediyoruz hem de üste doğru da kat veriyoruz. Siz oradan daha yakından görün diye yapıyorum. Kıllatma oğlum ha. İnce, ince böyle yukarı doğru. Böyle çıkarak burayı hallediyoruz. Ne burada Açıcı var içinde. Normal şey değil ya normal. Su değil, yani. Su değil. Şöyle alalım. Şimdi oraları hallettik. Buralarda. Benim saçı keserken daha rahat kestiriyor. Savucum. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, yanlar ve bitti. Gördünüz. Şimdi gelelim üstlere. Hop! Tamam, bırak, bırak. Ses Kısaltıyorum oğlum üstlerine. Kısaltıyorum. Ne dediğim gibi yani hem yatırabileyim artık. Tamam. Hem öneye salabileyim yani. Tamam. Ona göre ona göre keseceğim çünkü. Tamam. Abi benimki çeyrek alay kadar kesin biter mi? Ona göre gidip bitireceğim onu sen. Kimle sen şey söyleyeceksin? Alı sahaya gideceğim yedide alı sığa var benim. Tamam. İşte ona göre taksitler içer değil mi? Çeyrek alay biter ya. Ben seni çıkartırım. Aynen. 20 dakika ortalama. Ben şimdi ben oraya geldim. Çeyrek kalıp gidecek. Ee, evden bitecek işte çıkacağım. Ama halı sahaya yetişeceğim. Sen ee, parçayı ara.sa o saatte işte düğünün oraya gelsin. Yoksa evet tam Siz burayı abim mi oldun? saatte olmayı, ondan da Her şey iyi oldu ha, yine iyi oldu. Ben da, daha baklava da, kesmemiz var, güzel ettiğimiz saç. Şimdi sırrı orda herhalde. Biraz. Ha, hiç alamak kısmı mı lan Niye? Şu an gerek yok oğlum zaten. Yani. Tabii. Tabii. Sattın mı saç? Yüzün mü? Hmm, tamam. İyi mi? İyi mi gülüm Bu kısalık yeter bence Yeter kısalık ya öller Önleri o dağınık gibi abi sanki. Dağınık zaten. Toparlayayım onları? Aynen böyle bir toparlasan daha iyi olur sanki abi. İyi mi Evet. Üstleri de böyle kısalttık. Şimdi bir model vermek için İçine giriyor mu? Bak bakayım iyi mi giriyor? Onları... Hı? Anlamadım çok kaşındı ama. Dur bekle dur. Kaşınmaktan bakamadım biraz. İyi değil mi? Onları... Herhangi bir sıkıntı yok bence. Tespih edildi tıraşımız. <gülüyor> Gel. Tıraştan sonra tespih edildi. <gülüyor> <alet> bir en önemli alet fırçayı. Senin en sevdiğin şey oğlum bu. Niye? En sevdiğin şey değil mi? Tamam. <gülüyor> Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle ayarlayayım ben, Hı. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı, Ayretten aşağıya da yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Serdar selam söyleyelim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Görüşürüz.